Evzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bundan kaç sene önce camiye gitmiştim İzmir'de Şerati Mırsa'yı anlattığım zaman cami hocası dedi ki buraya gelmedin bir cami hocası dini anlatan bir, bir insanı Böyle azarlanması doğru değildir. Ben ilayet ön lisans okurum. İlahet ön lisansta oldu, okuduğum bu zaman halde böyle bir din görevlisi olması eserle karşı. Yine camide olanların bazıları şu. Küçük çocuklar gürültü yaptığı zaman horlanıyor, azar ışıttırıyor. Bu doğru değildir. Asıl dini ayakta tutacak olan çocuklar olması gerekir. Çocukları kazanmak gerekirken böyle hareketler hiçbir dindara yakışmaz. Aynı zamanda cami dediğin zaman camideki insanların birbirine yardım yardımlaşması ve yakınlaşması gerekir. Bırakın yakınlaşması Kendisi bir cemaatine adam çeksin. Ondan sonra bitti. O işi bitti. Bu doğru bir hareketler değil. Gene bir cemaate cemaat de bir hizme mezhebe hoşnut e, hoşnutlu olduğu için gittim. Dedik ki herhangi bir sorun olduğu zaman soru sorabilir miyim dediğim zaman ne dediler biliyor musunuz? Biz senle kuruluşacağız. İnsan rahatsızlık geçirmiş olabilir. Ama rahatlıklık geçirdi diye bir insanın başkasına uygulaması doğru değil Peygamberimiz için de deli diyorlar. Onunla anantık yapayım. Peygamberimiz deli yemesin. kastı çuymuş. Çür, Profesörlerimiz sünnede İki türlü deli var. Biri meczup. Çocukları karşılan evet, adlı kullanamayan. İkincisi çok zeki ve e, üstün zekalı anlamına geliyor. Camidekileri olursak hangi kişiler başka şey yardım demedi. Sadece burada bir imam parası kaldığım için söyledim. Bir gün sonra ihtiyacı kalmadı. Geri verdim parası. Gönle'nin parasından bu Cami içindekilerin sorunlarını dinlemedikten sonra Caminin ne iş var? Ben ikinci üniversiteye gidiyorum. İnşallah biteceğim. Fakat hiçbir zaman insan kendini övmesi doğru değildir. Bu benim putkırma metodumda Allah izni oldu. Bir ilan ve vasıtasıyla oldu ve Allah nasıl bir böyle süviler etti finalde. Bu amacı dikkat çekip benim arkamda kimse yok bir şey yok. Bu teslim edeyim gereğini bulduğum şeyi şeyden faydalatsınlardı. Olmadı. Belki de öldükten sonra bu faydalı olacak. Gelelim tefsir. Bir takım insanlar Allah'ı ve peygamberi put olarak falan ediyor. Bir kere inatsız insanın tefsiri olmaz. Müşrik tefsiri bak ondan daha iyi ya. Bir takım insanlar Müslümanları kötü, kötü diyor. Yok onları kafirleri düşman olarak gösterip onları düşman olarak gösterip lanse ediyormuşum. Yok öyle bir şey. Camidekilerin hepsi inançlı mı sizce? Caminin dışına inançlı olan cami içindekilerden çoğundan fazla var. Bunu bilin. damen hiçbir şey tekelinde olmaması gerekiyor. Aksanle damenin caminin, caminin güvenliği tespit ve ihşit edildi. Seneye önce bir Alman birisi Dedi ki, bana şey ver Hapla ver, istediğini yapacağım dedi. Ben dedim ki, verirsem camiye gider misin bu cuma. Gideceğim dedim. Ben de parasını verim. İnsanlara Hataları ile beraber dışlamak doğru değildir. Dıştara dışa, dışıya yanlış kalmaya vakti Demin cami ve 2. kerelerinden bahsetmemin nedeni eğer böyle davranırsanız hiç mübadete sap Ben yayınlarımda bizim kitaplarda öyle, öyle söylüyor. Planda programları vesaire karşına çık olsun bir şey. Ben öyle plan programı yapmam. Doğaçlamadan doğa konuşurum. Çünkü bir insanın ilhalaçmasına zemin harç sadece her şeyden uzak durmak çalışıyor. Daha önce gibi put metodu çok önemlidir. Din ve sosyoloji, din sosyolojisi ve sosyolojide devrim açacak bir yapımdır. Sosyoloji ve din sosyolojide neden devrim yapacak? Çünkü pozitif filmi ne? Dinin ispatı var. Kur'an'ın denetsel olay ispatı filminde. Bunu görsünüz. Her şeyden önce dini kendimize öğretmemiz gerekir. Biz kendimiz iyi olmamız gerek. Bazen taşıyor insan, yanlışlıklar yapıyor, Allah ablesin. Ben bir arkadaşa gittim, yalnız bu filmlerde değil, Günümü geçene tevi de gidesin anlatacağım. İşki satan bir arkadaştı. Ben onun günahına ulaşamam. Çünkü onun öyle bir günahı varsa benim de başımın günahı var. Neticeye varı de Ya Yani döndüğünü zannediyorum. Kendisini Allah diyor. Döndüren Allah'tır, biz anlatırız dediğidir. Kur'an-ı Kerim'in denesel olay ispatını bildiğim halde hiç kimseye baskı yapamayız. Çünkü o cüz'ü, onun karşındakinin cüz'ü iradesi vardır. O cüz'ü iradesine kimse karışamaz. Allah bile karışma. Allah deneseydi, kendisi özür. Herkesi ses çeşide Allah, Allah imtihan etti. İmtihan eder. Yine de. Ben feysel sağladı, bazen annem abukşumla bazen ben İlahi et verme gücüm yoktur. Söylerim olur biter. Allah iştir ve bilir diyoruz. Peki iştir ve bilir olduğunu Herkese açık ve net olarak nasıl izah edebiliriz? Eğer bir insan hiçbir şey etapmama noktası getirince ben öyle bir soruldum. Onun devreye Allah giriyor. Allah eksiklerini bir güzel ilham yoluyla aktarıyor. Ben üç gün, üç gün, ilk gece ettik olmak şartıyla. Neden olduğu bilmediğiyle inham yoluyla bu zaman. Demiz el kesen başka falan bir din değil. Savaşta hiçbir ceza verilemez. İslamiyet hemen gelse cezaları hemen bırakıp aralara kullandık bir söz konusu olamaz. Sen çık diyarından geçersen kademeli geçmen gerekir. Hazırlık yapman lazım. En iyi düşünce peygamber, sahabe, tabi'nin, al-tabi'nin dönemidir. sonra bazı gereksiz soruları sahabeden sonraki nesil Yahudi ve Hristiyanlara ya da kitap edilir olan kişiye soruyor ve oradan öğrendikleri cevapları, tefsiri ya da hadis olarak yanlarına işte işte İsrailiyet hadisi denilen şey budur. Ama itikadı bozan bilgiler değildir. Peygamber sahabe tabir, etfai tabirine güven. Eğer sen insanlardan bazılarını kafir olarak ithalersen bilmeden etmeden elemeden kendine kabiliğe olur açarsın. Birim yerimde sevgiden çok bahsediyorum. Sevgiden kastettiğim nokta şu: hiçbir insan hiçbir şey sevmeden Yapacak, bir yapar. Aman, bu kalbi, kalbi kim yarattı? Allah yarattı. Sen Allah'tan dolayı değil de, nesilden dolayı karını, çolun, çocuğun, annenin bunu, bunu seviyorki yok. Burayı doğduracak tek bir şey var Allah'tır. Allah için sevmek gerekir. Daha önceki konuya geleyelim. Din ve sosyolojideki devrimdeki kasıt deneysel yolla ispatımız vardır. Denetsel yolda ispatımızdaki kasıt bir insan hiçbir şey ama noktasına getirince orada duramayıp insan fırtattı islamiyete dönüyor. Allah işten ve bilendir demekteki kasıt şu. Hiçbir şey tam noktasında Allah senin eksiklerini üç gün üç en yani fazla üç gün üç bütün ayrıntısıyla ile şüphelerin her şeyi şüphesiz şüphesiz hale getiriyor. Filmin adı ne Kurunun Denesi Allah ispatı. Birinci anlatıcılar işte, küre girmeden anlatıyor ikincisi küre girerek. Bunu tekrar etmemin sebebi biraz önce yayına e, bir arkadaş girdi. Girmişti. Ona ona at, at ben tekrarladım. ben tekrarlıdım. ne benden daha fazla inanmayın ama kader konusunda bir tahminim var. Diyor ki Allah bir milletin düşüncelerini de Allah o milletin kaderini de istemez. Bu filmde kaderle ilgili bir tahmin yapmıştım. 2023'te yıkılış varlardı. Ve İran tarafından yıkılışı vardı demiştim. 1980 yılında bunu tahmin etmiştim. Şimdi, şimdi ise İran'la bizim aramız sıkıntılı durumda. Ben bunu tutup da insanları kalayana getirmek için yapmadım. Kalayana getirmek isteseydim örgütlü olarak yapmaya kalkaydı. Benim hiçbir örgütle, cemal evziyle bağlantım yoktur. Kur'an'ın denesel olay ispatını baktığın zaman iki yolda almak küfre gelerek ya da küfre girmeden küfeye gelerek baktığınız zaman Allah'ın işten ve bilen ne demek onu görürsünüz, görürsünüz. Tekrarlar oldu. Çünkü araya Gidiyor bir seyircilerimiz, onun için ona hitapen söylüyorum, sabırla dinlediğiniz çok teşekkür ederim.